Diğer bir soru. dün akşam kütüphanemi karıştırırken Doktor Haluk Bayülken'in Bir Ruh Hekiminin Başından Geçenler adlı kitabını biraz inceledim demiş bir izleyicimiz. birkaç bölümünü de okudum. Herhalde Faruk Bayülken olacak. Ben emin değilim yani. Bu da Haluk diye yazılmış ama galiba evet psikiyatri tarihi açısından Bakırköy'de de başlayıp kimlik yapmış olan bir Faruk Bayülken var. Bu yanlış yazılmış anladığım kadarıyla birkaç bölümünde okudum. Ruh sağlığının en büyük düşmanı kıskançlıktır. Sözü zihnimi kurcaladı diyor Siz kıskançlık konusunda ne dersiniz? Yani kıskançlığın birçok durumda ortaya çıkabileceğini e, tahmin ediyorum, gözlüyorum. E, şüphesiz ruh sağlığımızı da tedirgin eden bir tarafı var. İnsanoğlu rekabetçi bir varlık. İşte bu kıskançlık hem cinslerimiz arasında olabilir... Bazen cinsellikle ilgili konularda olabilir, bazen hayatta ilgili en genel anlamda maddiyat vesaire gibi unsurlarda kıskançlık olabilir, bazen birbirlerimizin çocuklarını bile kıskanabiliriz, işte eşimizin sevgisini kıskanabiliriz, eşimizi başkalarından kıskanabiliriz, başka erkeklerden veya kadınlarsa erkeklerini başka kadınlardan kıskanabilirler vesaire. Bu tabi bir özelliktir ve hayatın akışı için gereklidir. Ama kıskançlığın hani bir psikiyatrik tabloyu doğrudan tetiklediği meselesi e, ancak bir stres faktörü olarak ele alınabilir. Yani bu rekabetçi ortamda e, rekabetin daha çok zorlaması gibi algılanabilir. Dolayısıyla kıskanmanın kendi başına bir psikopatoloji yaptığını yani bir hastalık yaptığını söyleyemem. Bununla birlikte bazı hastalıklar yani paranoid bozukluk gibi şüphecilik, ciddi anlamda kıskançlıkla ortaya çıkabilir. Özellikle eş kıskançlığıyla ortaya çıkabilir. Şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Dolayısıyla yani bu kıskançlık tespitinin Faruk Bayülken olursa gerek, onun bu tespitinin yani önemsiz olmadığını ama bugünün bilgileri içerisinde galiba Faruk Bayülken en az bundan 50 sene kadar önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapmış bir hekimdir. Bugün için bu tespitin artık çok güçlü bir yana olmadığını, psikiyatrik hastalıkları tek başına açıklayacak kadar kuvvetli bir e, saptama olmadığını söylemekle yetineyim.